Selam ikizler terazi kova arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz Efendim inşallah iyisinizdir sevgili ikizler terazi ve kova arkadaşlarım sizler için 30 Eylül'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım yani eski sevgililerde dönüş var mı barış var mı şöyle bir onlara bakacağız eski eş eski sevgili Eski arkadaş hiç fark etmiyor sizler için şöyle bir açılım yapalım Sevgili arkadaşlarım bir bakalım 30 Eylül'e kadar dönüş var mı barış var mı ya da sizin sizlerin hakkında bu insanlar ne düşünüyor kalplerinden ne geçiyor Şöyle hafiften bir karıştırdık Sevgili ikizler arkadaşlarımdan başlıyorum Hmm, kalpler kırgın ikizler arkadaşlarım da bir yıkım aman Allah'ım sevgili arkadaşlar bu nedir Allah aşkına lütfen kendimizi bu kadar salmayalım değil mi şöyle bir bakalım mevzu neymiş sevgili ikizler arkadaşlarımız için karşı taraf ex partner bu kısım sizsiniz sevgili ikizler arkadaşlarım bakın sizler bir yıkım durumunuz var iç dünyanızda tabii ki bu Dış du durumunuz değil dış dünyanız değil iç dünyanızda kalben ruhen bir yıkım bir yenilenme durumu ve sizin bu vaziyetiniz bakın sizin şu anki bu vaziyetiniz karşı tarafta şok etkisi yaratacak sevgili arkadaşım güzel insan karşı tarafta şok yapacak sizin bu yıkımınız yani geçmişe ait olumsuz ya da olumsuz her neyse bunu bir anda bir yıkma durumunuz var. Çünkü artık baymış yani. Bakın bu kısım sizsiniz. Artık bir şeyler benim sevgili ikizler arkadaşımla bir bıkkınlık yaratmış. Baymış, içinden çıkılmaz hale almış. Karşı tarafta şok etkisi yapacak sizin bu yıkımınız. Yaptı mı? Yaptı. Yaptığı an itibariyle bakın görüyorsunuz karşı tarafı. Aman Allah'ım sizi kaybetme korkusu duyacak. Çünkü onu seven kişiyi yanlış anlamayın siz seviyorsunuz sevgili ikizler sevmişsiniz daha doğrusu geçmişte geçmişteki birlik deliğinizde bu insanı sevmişsiniz korku duyacak sizin bu vaziyetiniz bu insanda şok etkisi yaptı mı yaptı ardından da korku duymasına sebebiyet verecek neden seven birinin varlığını kaybetmekten korkacak çünkü benim sevgili ikizler arkadaşım geçmişte bu insanı sevmiş bakın beni seven insanı ben kaybediyor muyum korkusu duyacak çünkü sevgili ikizler arkadaşlarım artık bir bıkkınlık bir baygınlık gelmiş bir şeyler yolunda gitmemiş ya da karşı taraf kıymetinizi mi bilmedi nedir görüyorsunuz vaziyet ortada karşı taraf korkuya bürünecek burada ise bakın imparator içe geldi neymiş bakalım bu imparator içe durumları siz misiniz sizi kaybetmekten korkan karşı taraf mı? Bakalım mı? Hadi bakalım. Şu an tamam bu şekil düşünebilirsiniz ama ben her zaman söylerim insan ruh hali değişkendir. Değil mi canlar? Bakalım şöyle. Hmm, harika. Evet. Karşı taraf karşı taraf sizi kaderindeki Aşk kaderindeki eş kaderindeki sevgili olarak görüyor sevgili arkadaşlarım sevgili ikizler arkadaşlarım bakın siz bazı şeyleri askıya alıyorsunuz çünkü burada artık bir şeyler tıkanma raddesine gelmiş bundan dolayı yıkımı yapıyorsunuz bir şeyleri askıya alıyorsunuz aldınız mı aldınız karşı taraf ise acı çekiyor. Sizin etkiniz altında Sevgili ikizler arkadaşlarım Güzel insanlar Bakayım nereye gidiyor bakalım mı Şöyle kısa ve öz bakalım canlar Şimdi sizlere de şeyde bırakmak istemiyorum Evet hmm, Evet Siz ısrarla sevgili ikizler Siz ısrarla bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz Sizin bu vaziyetiniz ısrarcı tavrınız Karşı tarafın dengesini bozacak bakın o size doğru gelmeye çalıştıkça sizde bir memnuniyetsizlik değişsin diyorsunuz bir şeyler değişsin ardından da geriye bakış yapıyorsunuz bakın burada daha fazla zorlamayacağım geriye bakış yapıyorsunuz biz artık eskiye dönemeyiz biz artık eskisi gibi olamayız gibi duygu düşünceler içinde olacaksınız sevgili ikizler arkadaşlarım ne diyelim sağlık olsun Evet ne diyormuş meleğim oldu diyor. Sıkma canını oldu. Bu olayı düzeldi bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin diyor sevgili ikizler arkadaşıma ve karşı tarafa ortak olarak söyleyelim canlar. Hiç fark etmiyor sevgili ikizler arkadaşlarım. Zaten iki haftalık kısa vadeli aylık değil kısa vadeli açalım. Şu an böyle düşünüyorsunuz ama her an her şey olabilir şu an sizi kaybetmekten korkan bu insan atıyorum örneğin 2 hafta sonra siz bu hale alırsınız, o bu hale alır. İnsan ruh hali de değişken, kartlarımızda değişkendir canlar. Biz neler gördük? Değişiyor, değişiyor, değişiyor. Fır, fırıldak gibi dönüyor. Her an her şey olabilir. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili ikizler arkadaşlarımızın açılımını yaptık. Şimdi adaletin terazileri için şöyle bir bakalım. Sevgili adaletin terazisi olan arkadaşlarımız için eksilerde küslerde barış var mı? Hmm. Sevgili terazi arkadaşlar, güzel insanlar. Kartlarımızı tamamen açalım. Ondan sonra başlayalım konuşmaya sevgili arkadaşlar. Evet sevgili terazi arkadaşlarım. Bu kısım eski eş, eski sevgili, eski arkadaş fark etmiyor. Bu kısımda sizsiniz. Sizde denge kaybı var bakın. 30 Eylül'e kadardır açılımım sevgili terazi arkadaşlarım. Bakın sizde de bir denge kurmaya çalışıyorsunuz siz. Bir şeyleri yerine oturtmaya çalışıyorsunuz. Bir yerde ikilem arasındasınız. Bir yerde huzur arıyorsunuz sevgili terazi arkadaşlarım. Yalnız karşı taraf sizin bu karşı partneriniz. Eski eş, eski sevgili hiç fark etmiyor. Bir şeyler değiştirmek istiyor. Kartımız değiştirme kartıdır canlar. Bir şeylerden bu insan memnun değil. Bakın, cazibe altında ya da şöyle de söyleyebiliriz. Tamam, cazibe altında bir şeylerin cazibesi altında kalmış bu insan. İkinizin arasına şeytan girmiş de olabilir. Cazibe altında bundan dolayı da bir şeyleri bu insan değiştirmek istiyor. Sevgili terazi arkadaşım ve hatta değiştirmek için bakın burada risk almaya kalkacak bu insan. Şöyle bir bakalım mı canlar? Şöyle bir bakalım siz ise hem huzur arıyorsunuz hem de ikilem arasındasınız canlar. Tekrar bu insana karşı ne düşünsem? Tekrar onunla barışsam mı, üzülsen mi, sevinsen mi bunun bu hallerine diye bakın git gelleriniz var. Sürekli git gel içindesiniz Sevgili Terazi arkadaşlarım, karşı tarafta bir şeyleri değiştirmek istiyor. Şöyle bir bakalım. Hmm. başka biri var, canlar. Yani başka biri var derken yanlış anlamayın. Hepinizinkinin de hayatında başka biri yok. Yanlış anlamayın. Olanı da var düşüneni de var yani şöyle söyleyeyim bazılarının hayatına birileri dahil olmuş bazıları ise artık teraziyi ben değiştirmeliyim yanlış anlamayın canlar iki boyutlu söylemek durumundayım hayatında kimse yok ise artık ben teraziyi değiştirmeliyim zaten bir şeylerimiz iyi gitmiyor artık ben güvenli ne bileyim evlenebileceğim veya hayatımı şöyle tamamen tamamlayabileceğim başka birine bakmalıyım diyenler var bir de hakikaten de hayatına birilerini almış olanlar var. Canlar buradan hayır çıkmaz. Şu an için çıkmıyor. Bazı şeylerde burada askı da askıya alınmış. Her iki tarafta askıya alıyor bakın. Sadece siz değil. Karşı tarafta bir şeylerin içinden çıkamayınca buranın noktaya gelindiğinde bir şeyler askıya alınacak. Çünkü karşı taraf başka birinin cazibesi altında. Canlarım benim bakın karşı tarafa gelen karşı başkası. Başkasına gelen size geleni görün size karşı bu partnerin bu yapmış olduğu hareketler tavırlar sizde şok etkisi yapıyor Karşı zat her kim ise bakın hem evlilik hem güvenli ilişki demektir Başkasına gelen kartı görün ne diyeyim yani şimdi bakacağız daha sonra da Görüyorsunuz bu raddeye gelindiğinde 30 Eylül'de bazı şeyler askıya alınmış olacak bakacağız daha sonrasına bakacağız sevgili terazi arkadaşlarım içindeki çocuk diyor meleğim içindeki çocuk önce içimizdeki çocuğu canlandıralım bizi isteyeni isteriz istemeyeni eyvallah demesini bilmeliyiz değil mi canlar yine söylüyorum insan ruh hali değişkendir açılımlarımda çoklarını gördüm böyle yapıyor bir hafta sonra tekrar size dönüyor biz nelerini gördük şu an için açılımım bunu gösteriyor 30 Eylül'den sonra ne olur bu kez siz değiştirmek isterken hop karşı taraf size döner. İçimdeki içindeki çocuğa sarıl. Onun sevgiye, şefkate, güzelliklere ihtiyacı var diyor. Ona sevgi akıt diyor. Sevgili Terazi arkadaşım, güzel insan, içimizdeki çocuğu sevindirelim. Önce kendimizi mutlu yapalım. Meleğimiz bunu söylüyor. İçindeki çocuğa sarıl. Onu cıvıl cıvıl yap. Ona sevgi akıt diyor. Sevgili terazi arkadaşıma hiç sıkıntı etmeyin. Sevgili arkadaşlar efendim. Bizi isteyeni istiyoruz. istemeyeni istemiyoruz. Tamam hadi bakalım. Yine birilerinin hayatı çıktı burada. Sevgili arkadaşlar içimizdeki çocuğu lütfen canlandıralım. Kimse için üzülmeye sıkılmaya değmez. Ölümlü dünyada. Her an her şey olabilir. Şimdi sevgili kova arkadaşlarım için şöyle 30 Eylül'e kadar küslerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Ya da ne düşünüyorlar? Kalplerinden geçen ne? sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Usulen biraz karıştıralım. Ancak bu kadar karıştırabiliyorum. Sevgili kova arkadaşlarım için birileri geçmişi örtü çekiyor. Evet, ya da Kova gelir. Buyurun. Kova'nın kartı geldi. Sevgili Kova arkadaşlar, neyin planları bu? Mutlu aşk planları. Bakın, aa çok güzel. Hmm. Yaramaz. Ondan sonra ay diyorlar Şengül. Açılım yaparken <gülüyor> bizi güldürüyorsun. Hani özel açılım. Gerçi yapmıyorum sevgili arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum. Özel açılıma fırsat yok. Afınıza sığınıyorum hakikaten tek tek yardımcı olmak isterdim özel açılım için ne yazık en azından şu an için bunu yapamıyorum. İnşallah belki kim bilir zamanla ilerleyen zamanlarda sizlere de özel açılımlar yapabilirim. Hani çevremde bazı arkadaşlara özel açılım yaparken ilahi şengül diyorlar <gülüyor> güldürüyorsun bizi ne yapayım ben doğal konuşan biriyim. Şimdi bu kısmı gördüm görür görmez direkt olarak ne dedim yaramaz dedim. Açılımlarımda da ben bunu söylüyorum. Açık ve net söyleyici bizi güldürüyorsun diyorlar. Şimdi sevgili kova arkadaşım. Karşı partner. Huf, önce bir derin nefes alayım. Çünkü nefes darlığım var. Nefes darlığından dolayı da biraz zorlanıyorum canlar. Karşı partner. Geçmişi örtü çekmek istiyor canlar. Sevgili kova arkadaşım. Bakın siz burada uzun vadeli bu kişi için planlar yapıyorsunuz. Bu kartımızın sonu Mutlu aşk demektir Aynı şekliyle yine mutlu aşk demektir Sevgili kova arkadaşım Eski eşiniz eski sevgiliniz Her neyse bu insanı Tekrar geriye kazanmak için Plan proje yapıyorsunuz da Bu insan bakın geçmiş örtü çekmek istiyor Yani affınıza sığınıyorum Kızmayın Şengül'e Sizi bitirmek istiyor Geçmiş her neyse geçmiş geçmişte kalsın biz engelliyiz diyor yine burada bir şeyler çıktı canlar bu kısım şu ikisi bakın şu ikisi karşı tarafa ait şu gördüğünüz dört kart benim sevgili kova arkadaşıma ait karşı tarafın bu vaziyeti geçmişe örtü çekmek istemesi sizi sıkıntıya düşürebilir düşürdü mü düşürmesinden dolayı da bir miktar kendinizi geriye çekeceksiniz e yani ne yapacaksın mecburen kendinizi geriye çekeceksiniz düşünmeye alacaksınız Düşüneceksiniz düşüneceksiniz bu raddeye gelindiğinde ise diyecek ki benim sevgili kova arkadaşım işte bu kayıp budur yuva kaybı eski eş kaybı sevgili kaybı vesaire vesaire bakın kendinizi sevgili kova arkadaşım kayıp da hissedeceksiniz bu insanın bu tavırlarından dolayı e söylemek durumundayım bitirmek istiyor geçmişi örtü ben engelliyim diyor bakın diyor ben iki şeyin arasında duruyorum benden diyor fazla hayır gelmez ama hep de evliler adına konuşmayalım da bu insanın bu partnerin bekar olduğunu farz edelim canlar bekar ise aile sorunu var canlar anne baba abla gibi sizi istemeyen var bakın ya eş bu insan affınıza sığınıyorum canlar ya da ablası, annesi, babası sizi istemiyor. Anlatabildim mi? Kartlarım, açılımım bana bunu gösteriyor. Siz de bunun bilincinde olduğunuz için sevgili arkadaşlarım. Bakın bu, bu raddeye gelindiğinde 30 Eylül civarı kendinizi aman Allah'ım eş kaybetme, sevgili kaybetme. Ne bileyim böyle kayıplarda hissedeceksiniz. Çünkü karşı taraf bitiriyor ya hani bitiriyor ya benim diyor engelim var. Annem babam engel veya üçüncü bir kişi engel anlayın. Tamam olabilir olabilir. Şimdi burası nereye gidiyor canlar? Hmm, ah benim kovacığım hala direniyor. Karşı taraf sessiz diye çekiliyor dikkatli olmak durumunda hmm, aslında durum ortada da durum ortada da sevgili arkadaşlarım yani şurada biraz bir şey çıksın diye direnip duruyorum şu kart geldi ya şu şu şu şu ikisi geldi ya zaten an yayı, yayı söylüyor ikisi ikisi dikkatli olmak durumundayım benim engellerim var ablam annem babam ya bunlar engel ya da üçüncü bir zat engel sevgili arkadaşım bundan dolayı da sevgili kova kardeşim dikkatli olmak durumundayım diyor bakın bu şahıs her kimise bay ya da bayan dikkatli olmak durumundayım daha da zorlayayım mı hmm. Hmm, risk görüyorum bak işte buyur benim kovacım hala düşünüyor aman Allah'ım her şey bitmiş olamaz tüh hay Allah ya diyorsunuz ama ne yapalım yani şimdi burada bir şey var canlar Hmm, yaramaz <gülüyor> yaramaz ben böyle söylüyorum ondan sonra güldürüyorsun bizi diyorlar canlarım benim ya sizin yapacağınız şey bakın size ne geldi canlar bu karşı taraf her kim ise yine söylüyorum yaramaz benim nacizane görüşüm bu bana kızmayın sizi değiştirmek bu kişi her kim ise ya annesi ablası babası ya da üçüncü bir zat Onunla ben köprü kuruluş yaptım. Senin değişmen lazım diyor. Ah benim güzel kardeşlerim. Ay evet buyurun. Hmm. Size de kızıyor. Artık daha fazla kurcalamanın hiçbir gereği yok. Fazlasıyla açtım canlar. Sağlık olsun ne diyoruz? Bizi istemeyeni efendim biz hiç istemiyoruz. Bitti o kadar. Işık işçisi diyor meleğim. işçisi. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap, bunu yap bu olanağı kullan sevgili kova kardeşim. Sizler Zodyan reisiniz. Canlar sevgili kova arkadaşlarıma söylüyorum. Hümanistsiniz bakın. Hümanist nedir? İnsan sevgisidir değil mi canlar? Ya insan sevgisi taşıyan bir hümanisti. Bu insan veya insanlar istemiyorsa Olay bitti tamam Bu kişi benim ayaklarıma da kapansın Açık ve net söylüyorum Valla kimseden de korkum yok Açık açığa da söylüyorum Kimse de bana hücum yapmasın Kim olursa olsun isterse babam olsun Bu insan beni istemiyor mu? İstemiyor mu beni? Dünyayı ayağıma sersin Kafamı çevirip bakarsam ne olayım? çobanı seçerim yine söylüyorum ben bu şahsı seçmem seçmem arkadaş kendi adıma söylüyorum hümanistsin ya yapma hümanistsin tamam insan sevgisi demek ne demektir bunu bilmelisiniz canlar aman aman aman güzel kardeşlerim sizi istemeyenler için lütfen bunlar yok bakın başkası bunlar siz değilsiniz size bir de hücum yapıyor bu insan bakın kızıyor sizi değişmen lazım humanist diyor sen bana göre değilsin sen insansın diyor senin içinde sevgi var sen insan sevgisi taşıyorsun bana göre değilsin seni değiştirmem lazım benim diyor bana bu lazım diyor tamam eyvallah güzel kardeşim bitti bu kadar ha, bu kadar ben bunu anlatmaya çalışıyorum direnme düşünme düşünme bunlar beni üzüyor düşünmeyin böyle şeyler silip atacaksın dünyayı bağışlasa kafamı çevirip bakarsam ne olayım açık ve net ya ya bu kadar basit arkadaş yapmayın Allah rızası için canlar sizi istemeyen siz istemeyin ya. ya yürüsün gitsin her kimse kızmayın bana kızmayın karşı tarafta bana kızmasın tamam biliyorum ben bana saldıranlar zaten bu tür durumları karşı taraf yapıyor yapmayın arkadaşım ya ya sen istemediğin insanın videosunu ne izliyorsun şimdi ben de öyle diyorum sen hem kova'yı istemiyorsun ama kovanın videosunda izliyorsun. Ne alaka? Cık, olmaz, olmaz, yanlış. Yo, bizi istemeyeni ne yapacağız? İstemiyoruz. Vallahi ben istemiyorum ya. Allah Allah, ben istemiyorum. Arkadaş, kimsenin üzülmesini istemiyorum. Bitti bu kadar. Ya yürüsün gitsin, nereye giderse gitsin. Ama işte tabii ki seven kova, belki de bunu böyle düşünmüyor olabilir. Saygı duyuyorum canlar, ben kendi adıma bana kızmayın, ben kendi adıma konuşuyorum kendi adıma tamam bitti evet sevgili arkadaşlarım yani benim kendi nacizane görüşüm beni istemiyor musun tamam bitti dünyayı ayağıma ser kafamı çevirip bakarsam ne olayım ya ya yok böyle bir şey arkadaş ya beni istemir ben hiç istemem böyle bir şey ne ya dünyada bir tek sen mi varsın ya benim görüşüm kızmayın bana ama sizler istiyorsunuz sizler seviyorsunuz İnanın saygım var. Karşı tarafa da saygı duyuyorum size de canlar. Bana kimse kızmasın. Sizleri seviyorum. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik. Sevgili ikizler, terazi ve kova arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımını tamamladık. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Sıkıntı etmeye değmez. Bay.